Evet arkadaşlar, iddia tahmin oku paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık 2-3 gündür video paylaşımım olmadı. Nedeni ise Bülten'de maç olmadığından, yani güvenmediğim Maçlara güvenmediğimden dolayı sizlerle paylaşım yapmadım. Çünkü insanların e, zarar etmesini istemiyorum arkadaşlar. Bugün Uluslar Uluslararadigi maçlarımız var. Onları bir gözden geçirdim, kontrol ettim. geri tane maçımızı e, alabildik. Şu an ekranda 6 tane ama bir maçımız daha var. Bakalım. Hangi maçımızı eklemedik? Almanya tamam. Forea. Tamam. Finlandiya. Evet Finlandiya. Eklenmemiş arkadaşlar. Onu da bir ekleyelim. Onu ekledik. Tamam. Pardon. Ukrayna maç. Onu da işaretleyelim. Şöyle ekranda. Toplam 7 tane maçımız var arkadaşlar. 7 maç analizi yaptık. Tabi bunların arasında aklınıza yatanı seçin, oynayın, kupollarınızı değerlendirin. Bir de arkadaşlar videonun alt kısmında açıklama bölümünü okuyun lütfen. Ben 10 tane maç paylaşıyorum. Adam 10 tane maçı tek kuponda oynuyor. O şekilde olmuyor arkadaşlar. Açıklama kısmında zaten gayet açık ve net şekilde yazmışım. Bir gözden geçirin. İki tane kendim oynadığım kuponum var arkadaşlar 2.72 ve 5.56 oranlık iki tane kuponumuz var onları da değerlendirmek isteyen arkadaşlar olabilir şimdiden bol şans diliyorum ve ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız Almanya İspanya maçı arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminimiz, bakın ilk tercihler çok önemli arkadaşlar. İkinci alternatif tercihimiz ise riski karşılıyor. Yani onu da kullanabilirsiniz ama ilk tercihimiz çok önemli. Dikkatli dinleyin videoları. İlk maçımız Almanya'yı ez geçelim şimdi ilk maçımız Fora Adaları Malta maçı arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminimiz arkadaşlar ilk tahminimiz karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum ve maç üste gidecek. 2.5 üstün oranı 1.90 mükemmel bir oranı var arkadaşlar. 1.90'da karşılıklı gol var. Yani hangisi size uygunsa ikisinden birini değerlendirebilirsiniz. Ben ilk tercihim karşılıklı gol vardan yana. Yani iki takımdan da gol bekliyorum. Ha, üste de gitmeyebilir. maç 1 de takılabilir. Ama iki takım da gol atacak diye düşünüyorum. Forea Adaları Malta. İkinci maçımız, milli takımımız Türkiye-Macaristan ile karşılaşıyor. Bu maçla ilgili tahminimiz ise arkadaşlar, Türkiye-Milli takımımız, ev 1.5 gol üstü yani 2 tane gol atar. İlk tercihimiz bu şekilde olsun arkadaşlar. Ev 2 gol atar. 1.65 evet 1.65 oranı ve risk almak isteyenler handikap 1'ini deneyebilir. Maç 2-0, 3-0 da e, kalabilir. Macaristan gol atarsa 3-1 skor da bekliyorum yani. Ama e, Türkiye 2 gol atacağına e, inanıyorum. Milli takımımızın bugün 2 tane gol atacağını düşünüyorum. İlk tercihimiz ev, 1.5 gol üstü. İkinci tercihimiz yani risk almak isteyenler 2.30 orandan handikap 1'i deneyebilir. İkinci maçımız bu şekilde arkadaşlar. Ve üçüncü maçımız Almanya-İspanya maçı. Yine iki takımdan da gol bekliyorum arkadaşlar. Yani İspanya hafife alınacak bir takım değil. Gol atar diye düşünüyorum bugün. İlk tercihimiz karşılıklı gol var. Ve maç üste gidecek arkadaşlar. Üst bekliyorum bu maçı. 1-60 orandan. Ama ilk tercihimiz karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum. Almanya-İspanya maçı. İki takımdan da Gol ve goller bekliyoruz. Şöyle bir analize bakalım arkadaşlar. Almanya 2.10 3.255 Excel'imizi açalım. 2.10 3.255 2.10 3.255 Evet karşılıklı gol var. Daha aktif arkadaşlar. %66.67 oranla. Şurada görüyorsunuz. 66.67 oran. Yani taraf basine girmeyin. Kesinlikle. Ee, bu maçın. Karşılıklı gol varını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve Üst. Yani bence karşılıklı gol var. En ideal seçimimiz olacak. Üçüncü maçımız da bu şekildeydi. İlk kuponumuz arkadaşlar. İlk kuponumuz Türkiye Macaristan. Ev 1.5 üst. 2.72 oranı var arkadaşlar. Tabi aklınıza yatarsa siz de analiz yapın. 7 saatlik bir zamanımız var daha. Ev sahibi 1.5 üst. Finlandiya Galler maçı 2-3 gol arkadaşlar. 1.65 oranı var. 2.72 Toplam oran. Ben bu şekilde değerlendirdim. Sizlere de paylaşmak istedim. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. Finlandiya Galler maçı arkadaşlar. Yine tipik 2-3 gol maçı arkadaşlar. Yani iki takımdan da gol bekliyorum. Maç bir birde takılabilir. İki takım da gol atacak 1.80 orandan değerlendirebilirsiniz. İlk tercihimiz e, 2-3 gol olsun arkadaşlar. Bakın ilk tercihimiz 2-3 gol 1.65 oran. Ama e, karşılıklı gol varını da değerlendirebilirsiniz. 1.80 iki takımdan da gol bekliyorum çünkü. Finlandiya Galler maçı. Sizler de tabi her bahisçinin e, bahis oynayan arkadaşın e, farklı farklı analiz yöntemi var bizim bu şekilde e, Excel'e vuruyoruz. Gollerini hesaplıyoruz. İç, dış saha, performans, sakat, cezalı vesaire vesaire vesaire. Yani hepsini hesaplıyoruz. Ortaya çıkan olabilecek sonuçları sizlere sunuyoruz. Sizlerin de aklına yattığı zaman değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Evet, ilk tercihimiz 2-3 gol. İkinci tercihimiz arkadaşlar karşılıklı gol var. 1.80 orandan değerlendirilir bir sonraki maçımız Rusya-Sırbistan maçı bu maçla ilgili tahminimiz arkadaşlar karşılıklı gol var ilk tercihimiz karşılıklı gol var olacak ikinci tercihimiz ise 2-3 gol yani 2-3 gol barajın 3 gol barajın açılacağını sanmıyorum tekrar kontrol edelim. Çünkü sürekli oranlar güncelleniyor. İlk tercihimiz karşılıklı gol var arkadaşlar. Rusya-Sırbistan maçı. iki takımdan da gol bekliyorum. Oranı da gayet iyi. 1.67 oranı var. Karşılıklı gol var. Dilyen 2-3 golünü değerlendirebilir. 1.65 oranda. 5.56 oranlık kuponumuz arkadaşlar. Evet ekranda görmüş olduğunuz Forea Adaları Malta maçı. Karşılıklı gol var. 1.90 oran. Tabii sizin aklınıza yatmıyorsa oynamayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de kontrol edin. O şekilde değerlendirin. İkinci maçımız Almanya-İspanya. Yine karşılıklı gol var. Beklediğim bir maç. Ve Ukrayna-İsviçre maçı 2.5 üst. Ben tek kopunda bunları değerlendirdim arkadaşlar. 5.56 oranlık kuponumuz bu şekilde. Değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum. Evet. Bir sonraki maçımız Ukrayna-İsviçre maçı arkadaşlar. Analiz maçı bu. Yine karşılıklı gol var. Beklediğim bir maç. İki takımdan da gol bekliyorum. Gol atacaklarını düşünüyorum. Ve maç üste gidecek. Ukrayna İsviçre maçı arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Oranı 1.70. Üst oranı 1.95. İki takımdan da gol bekliyorum. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Tekrar kuponlarımızı dilerseniz verelim. Türkiye Macaristan maçı arkadaşlar 2.72 oranlık kuponumuz Türkiye Macaristan maçı ev sahibi 1.5 bir, bir üst yani Türkiye 2 gol atar. Finlandiya Galler maçı 2-3 gol. Ve ikinci kuponumuz Forea Adaları Malta maçı karşılıklı gol var. Almanya-İspanya karşılıklı gol var. Ukrayna-İsviçre 2.5 üst. Hangisi size uygunsa onu değerlendirebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar. Hafta sonu için çok güzel çalışmalarımız var. Çok güzel kuponlarımız var. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Video yüklendiği zaman sizlere bildirim düşsün arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum.